Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Haylo LS05. Evet arkadaşlar bundan yaklaşık bir iki ay önce bu saati satın aldım. Abime hediye olarak satın aldım. Çünkü o da bana Mi Band 5'i almıştı. Kendisi de böyle bir akıllı ters için ben de gittim. Kendisine bu saati hediye olarak satın aldım. Bugün sizlerle birlikte incelemesini yapacağız. İncelemesini aslında iki buçuk. 3 gün önce yaptım saçılımını işte içerisindeki özellikleri menü değişimini, her şeyi gösterdim masada birazdan zaten masamıza da geçeceğiz açılışı ve kapanışı 3 gün sonra yapıyorum öyle düşünebilirsiniz bu arada kanalımız 1031 aboneye sahip an itibariyle hepinize de çok çok teşekkür ederim daha geçenki videoda 105 aboneydik ikinci videomuzda pardon 83. videomuzda 1031 olduk hepinize de çok teşekkür ederim siz isterseniz şimdi gelin masamıza geçelim saatimizi bir inceleyelim daha sonra geri gelelim. Evet masamıza geçtik saatimiz masamıza şöyle sizlere de göstereyim saatimizi kutusu bu şekilde etrafında payla yazıları mevcut üst tarafında şeffaf içerisinde siyah kutu gözüküyor yine sağ tarafında şey pardon sol tarafında Hayro yazı var alt tarafında da yine açmamız için daha doğrusu içerisinde kutu çekmemiz için altta üst kısımları boş bırakılmış arka kısımlarında özellikleri yazıyor yani Çince yazıyor zaten pek değinmeyi de gerekiyor. gerek yok arkada QR var Bluetooth işareti genellikle bunları özelliklerini koymuşlar şu üstte özellikleri yazıyor ama yani bence pek bir gereği yok o yüzden isterseniz direkt açalım kutumuzu Evet aslında bunu iki üç ay önce aldım ama videosunu çekmek dediğim gibi bugüne nasıl Bu tüyü hemen şu şekilde dışındaki jelatin dedi. Kutumuz hem çaldığım gibi böyle yukarıdan veya aşağıdan bastırılarak açılabiliyor. İçerisine bir adet de garanti vergisi koymuşlar. Güncel Şöyle bir garanti belgesi var. İçine birinin okuyup bakacağını sanırım zaten ki yaprak halinde. Şöyle bunu da kenarıya koyuyorum. Kutumuzu hemen açıyorum sizlerle birlikte. Kutumuzu açtığımızda direkt karşımıza saat çıkıyor arkadaşlar. Saati alıyorum. İçerisinden şöyle bir hünger daha çıkıyor. İçerisinden şöyle bir daha çıkıyor. Şarj kablosu çıkıyor. Yaka içerisi boş. Tarafında herhangi bir şey yok. Buraya kaldırmaya hakkınız var. Direkt kutu geliyor. Kutuyu da şu şekilde şuraya attım. Kablomuz var, şarj kablomuz. Hemen bunun da boyutuna bakalım. Tahminimce bu bir 20 santim civarı. Evet, tam 20 santim denilebilir. Hemen bunu da kenarıya atıyorum. Saatte şöyle yakından bakacak olursak şöyle bir arayüz var. Tabi bu orijinal arayüzü değil. İçerisine gelen arayüz bu değil. Birazdan uygulamasında zaten sizlere göstereceğim. Burada bir adet kalp atışı ölçme özelliğimiz var. Burada krono var burada hava durumunu gösteriyor sanırsam üç güne kadar gösteriyor Evet üç günlük hava durumunu bugün dahil yani toplam dört günlük hava durumunu gösteriyor burada nefes egzersizi var Bu da nasıl oluyor ben Örnek veriyorum bir yere koşa koşa gittiniz ne olur hani genelde soluk soluğa kalırsınız bu sizi işte bir iki dakika, bir dakika içerisinde veya iki dakika içerisinde seçenekleri var bir dakika içerisinde bu size işte nefes al nefes ver diyerek mesela şu an sen sakinleşin burada işte şu anda nefesi veriyoruz geri alıyoruz hani bu çember dolana kadar nefesi alıyoruz ve i̇şte çember bir kadar veriyoruz bu tarz şeyler yaparak bize bir dakika içerisinde nefes egzersizi yaptırmış oluyor yani soluk alıp verme hızımızı düzenliyor öyle söyleyeyim daha doğrusu saatimize geliyoruz nefes egzersizden sonra bu kadar mı diyeceksiniz değil yukarı kaydırdığımızda yüzde yirmi gösteriyor bizim şarjımız yüzde bu arada sanırsam iki defa şarj ettik iki üç aydım <gülüyor> ama çok aktif şekilde kullanmadığımız için olabilir hemen sonunda salı işareti var şu an mesela telefonu telefon bilekliğe bağlı olduğu vakit bağlı olmasına da gerek yok diye biliyorum ama şu an büyük ihtimalle bağlı. Bağlı olduğunda buraya bastığınızda telefonu titretmeye başlıyor. Çekim yaptığım telefona bağlı olduğu için az önce çekim yaptığım telefon titremeye başladı. Şimdi hemen alt tarafında sessizliği al, al işte sessizliğinden çıkar tarzında birisi çünkü telefonda sizi aradığı vakit saati bildirim yönlendiriyor. E, hoparlörü yok ama bu nasıl olacak dersiniz. E, titreşim açıp kapatıyor arkadaşlar. Bu hemen parlaklığını kısım parlaklığını arttırabiliriz buradan. Şu şekilde. Hemen tuşa basarak geri geliyoruz. Burada ayarlar menümüz var. Burada watch face yani saat arayüzleri. Klasik bu arayüze geliyor arkadaşlar. Zaten kutusunda da görüyorsunuzdur. Kutusunda aynı. Bakın kutusundaki de zaten aynı. Gelirken bu ekranla geliyor. Abi siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Buradaki watch face bölümünden. Farklı farklı kadranlar var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdilik hatta sizinle şunu seçelim. Güzel'e benziyor. Bakın şarjımız %20'ye düştü vakit. Low battery diye bize uyarı veriyor. Şu an şarjımız %20'ye düştü. Da 19'e düşmüş. %2 bir kaybımız var video başından beri. Hemen alt tarafında burada telefona bağlı olup olmadığını gösteriyor. Şu anda bakın. En yani de var. Bağlı olarak gözüküyor. Hemen yukarıdan aşağı doğru kaydırdığınızda da statü, BPM, sport, weather, sleep, note, notlar, müzik ayarları, kronometre, zamanlayıcı gibi bir şey örnek veriyorum. İşte çayı koydunuz veya ne bileyim makarnayı koydunuz. 10 dakika sonra alacaksınız. Buraya geliyorsunuz. işte 10 dakika diyorsunuz. 10 dakika sonra bu sizi titretmeye başlıyor. Bence bu da gayet bir güzel özellik. Mi Band 5'te yok mesela bunda. Fine App'on'a tıkladığınız vakit telefonunuzu buluyor. Örnek veriyorum. Telefonunuzu kaybettiniz ve telefonunuz bilektiğinize bağlı. Ee, ne yapacaksınız? Geleceksiniz. Fine App diyeceksiniz. Telefonunuz e, sessizde olsun olması fark etmiyor. Bildiğim kadarıyla ses çıkarmaya başlıyor ve böylelikle telefonunuzu buluyorsunuz. Hemen altında yine nefes egzersizimiz var. O zaten kısa yollarda da mevcuttu. Hemen altında ayarlar var. Bu da yine yukarıdan kaydırdığımızdaki kısa oldu mevcut. Burada saatimizi kapatıp açabiliyoruz veya restart atabiliyoruz. Burada zaten hakkında kısma var. Versiyon 19.47 imiş bu. buraları zaten pek bakmamıza gerek yok ama sizlere spor modlarını gösterebilirim. Hangi spor modları olduğunu. Jog var. Isırma diyebiliyorum ben buna ama e, jogging spor modu var. Fast walking yani hızlı yürüyüş. Bisiklet, dağcılık running Bu büyük ihtimalle bu spor salonlarındaki bisiklet. E, yoga var. Indoor running. Koşu bandında koşma. integrate training var yani bu da spor salonu da spor çalışma büyük ihtimalle cimnastik basketbol futbol ve kürek çekme ama denize kürek çekme spor salonundaki değil yani yaklaşık 10 tane var herhalde aynı 14-15 tane spor modumuz mevcut yukarıda saatimiz kalp hızımızı ölçüyor. Anlık olarak <gülüyor> nasıl ölçüyor bilmiyorum ama arkasında aynen şu yeşil ışıklar yanında vakit ölçüyor demek. Saate baktığımızda da işte ne kadar kalori aktığımızı, ne kadar kilometre gittiğimizi, ne kadar koştuğumuzu görebiliyoruz. Şimdi saatimizin görünür kısmındaki özellikleri bunlar. Ben size biraz da saatin normal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi saatimizin bu görmüş olduğunuz ekran 1.28 inçlik bir büyüklüğe sahip 240x240 piksellikte bir çözünürlüğü var bu ekranımızın. Bence gayet güzel bir ekran. <gülüyor> çözünürlüğü. Böyle bir akıllı bir saate göre. 340 miliamperlik bir bataryamız mevcut. Wi-Fi'miz, mikrofonumuz yok. Telefondan biri sizi aradı ve saatinizdeki bildirimden telefonu açamıyorsunuz. Sadece kapatabiliyorsunuz veya sessiz alabiliyorsunuz telefonunuzun sesini. Onun haricinde ekranımız LCD bir ekran ve TFT panele sahip. TFT bir panele sahip LCD bir ekranımız var. Cihazın ağırlığı yaklaşık 55-54 gram civarlarında ve gövde malzemeleri yani şu buralar full metal. Bence o da gayet güzel. Yani metal olduğunu belli ediyor. Ağırlığı da biraz o yüzden var. Değiştirilebilir kordonu var. Yani kordon isterseniz değiştirebilirsiniz. 22 milimlik bir kordonlarımız var. Kamera görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kamerası yok bu saatin. Saatin sadece titreşimi var arkadaşlar yani mikrofon hoparlör, işte telefonla görüşme onun tarzı şeylerimiz yok. Toza dayanıklılık var, suya dayanıklılık var yani ip68 sertifikasına sahip bu cihazı aldığımız vakit kullanabileceğimiz özellikler ise hani akıllı bildirimler var. Bildirim telefonunuza gelen whatsapp bildirimi, sms bildirimi herhangi bir uygulamadan yani instagramdan gelen bildirimi bile bu saatte görebiliyorsunuz. Anlık olarak direkt titretiyor kolunuzu ve sizlere bildiriminizi gösteriyor. Gelen çağrıyı reddedebiliyorsunuz. demiş olduğum gibi kabul edemiyorsunuz. Mikrofon olmadığı için. Örnek veriyorum müzik dinliyorsunuz. Kablosuz bir kulaklığınız var. Saatinizi ve kulaklığınızı telefonunuza bağladınız. Telefonunuz odada şarj oluyor. Size diğer oda odayı süpürüyorsunuz. E bu durumda bileklik geliyor. Ne yapıyor? Müziğinizi değiştirmenize yardımcı oluyor. İç diğer odaya gitmeden buradan ileri geri durdur şeklinde müziğinizi değiştirebiliyorsunuz. Sağlık konusunda bence gayet yeterli kalori takibi var ve uykum uyku takip var. Yani uykunuzu takip edebiliyor. Bunu da birazdan telefondaki uygulamada göreceğiz. Saatimiz zaten adım sayıyor. Hani bunu söylemeye gerek var mı onu da bilmiyorum ama. Cihazımızda sadece bluetooth var arkadaşlar. O da bluetooth 5.0. 15 günlük bir kullanım süresi var. 30 günde bir bekleme süresi var. Yani hiç kullanmadığınız saat sadece çalışır durumda. 30 gün boyunca şarjı dayanıyor. Ee, sensör olarak jioskopu yok. İvme ölçeri var. Kalp atış hızı sensörü var. Ee, uyumluluk işte Android 4.4 üzerinde. IOS'un da 8 üzerinde çalışıyor. Ki hani Android 4, 4 kullanan kaldım onu da bilmiyorum saatimiz 2020 yılında çıktı ve şu an anlık olarak fiyatı şu an 200 TL civarlarında bu saatimiz arkadaşlar saat 200 liraya göre bence alınır gayet fıstık gibi bir saat hemen arkasında sizlere şöyle göstereyim buradan şarj edebiliyoruz şarjımızda sizlere şöyle göstereyim bakın bak buraya geldi zaten direkt otomatik kendini çekiyor şu an böyle durabiliyor saat bakın direkt kendi yuvasını buluyor zaten. Bu şekilde de şarj oluyor. Yani şarjdan düşebilir evet. Yani saate bıraktığınız anda şarjdan düşebilir. Şimdi gelin sizlerle bir telefonumuza geçelim. Telefonumuzu aldık arkadaşlar. Gidiyoruz ne yapıyoruz? Play Store'a giriyoruz. Burada Hilo Fit uygulaması var. Bu Hilo Fit uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından sizlere böyle bir hesap soruyor. Burada bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben hemen hesabı gireyim. Şimdi benim önceden bir hesabım olduğu için zaten direkt ve karşıma. Böyle bir yer geliyor burada. Sete gidin diyebilirsiniz yani otomatik olarak başlatma izni istiyorsunuzdan yani gerek yok. Sıradaki diyeğe geçin. İsterseniz otomatik da seçebilirsiniz yani telefon açılır direkt olarak otomatik olarak başlasın ve bluetoothuma direkt eşleşsin diyebilirsiniz gerek yok. Telefon şarjını fazla yer o yüzden bence gereksiz. Ve boyunuzu giriyorsunuz buraya kilonuzu giriyorsunuz buraya doğum yılınızı giriyorsunuz. Doğum yılımızı girdik. Hedef adım günlük 8 bin adım benim hedefim var arkadaşım diyorsanız tamamlandı diyorsunuz ve artık telefon saatimizle eşleşececek. Buradan izin ver'e tıklıyorsunuz. İzin ver'den Hylofit bu uygulamanın GPS'ini kullanmak, Bluetooth'unu kullanmak istiyor diyor. Kabul ediyorsunuz bunu. Ardından buradan cihaz seçine geliyorsunuz. Buradan cihazımızı seçeceğiz. Yüksek doğruluk olarak konumumuzu ayarlıyoruz. Şu anda bizim cihazımızı arıyor. Evet şu anda şöyle göstereyim. Saatimizi buldu. Tıklıyorum. Şu anda telefonumuza bağlanıyor saatimiz. Ve görmüş olduğunuz gibi direkt karşımıza çıkıyor batarya. Şimdi 19'e düştü. Burada Mac adresini de görebiliyorsunuz. Sansürler mi bilmiyorum. Hani çok da bir şey var mı? Ee, büyük ihtimalle sansürlermiş. Sansür en büyük ihtimalle şimdi geliyoruz buradan mesela sizlere bu telefonu bul özelliğini bakın şu an bu telefon titriyor ve yukarıda diyor ki kardeşim bak bu cihaz bu telefonu arıyor diyor. Tıkladığınız vakit alarmımız kapanmış oluyor. Burada evrensel ayarlar var. Buna pek de gerek yok aslında. Burada ekran süresini ayarlayabiliyorsunuz saatimizin. 15 saniye aslında ideal 5 saniye çok kısa bir süre ama zaman sistemi işte PM olsun 24 saat biriminde mi olsun bunu buradan seçebiliyorsunuz. Birimler var. sistem metrik. Metrik sistemi genelde kullanılan. O yüzden metrik sistemini tavsiye ederim. Hatırlatmalarımız var. Mesela çağrı hatırlatma. Birisi beni aradığı vakit buradan çağrıyla hatırlatsın diyebilirsiniz. Titreşim yoluyla. Gerek yok. Bunlar çok şarj özellikler. Ben Mi Band 5'te kullanıyorum bunları. Mi Band 5'te 2 haftalık süre veriyor. Ama işte biz bu saati hani sürekli kullanmıyoruz. Ben buna abi hediye almıştım. Abim dışarı çıkarken kullandık e, Ve zaten evde kaldığımız için dışarıda da çok fazla durmadığımız için e, biz pek gerek duymuyoruz şarj açısından. Tabi o size kalmış bir şey. Şimdi burada ev menümüz var. Eve girdiğimiz vakit. Hemen sol altta. Eve girdiğimiz vakit burada kalp atışımızı hedef adımımızı, hedef adımımızı kaç adım attık, kaç kalori yaptık. Kalp atışımızın grafiğini görebiliyoruz. uyku kaydını görebiliyoruz. Mesela ben gün saati koluma takarak uyursam bu benim kaç saat uyudum mu kaç saat uyanık kaldığımı hafif uyku kaç saat ağır uyku uyudum mu hepsini burada takip ediyor benim için. Burada spor dalları var. Buradan açık hava koşu binicilik deyip buradan daha da çok seçebilirsiniz. Cihaz kısmına zaten baktık. Ben kısmında da buradan hedef adımınızı ayarlayabiliyorsunuz. Burası da size kalmış bir şey. Buradan gidip kordonumuzu değiştirebiliriz yani hemen şöyle kendimi çekeyim ben şöyle bir şey yapacağım şimdi. Şu şekilde kullanalım. Şöyle bir kordon eşleştirildi. Evet şu anda kordonumuz yenilendi arkadaşlar. Böyle bir kordonumuz. Bence gayet güzel bir kadran. <gülüyor> Yaratıcı. Herhalde şöyle tuttuğum vakit parmağımın altını görebiliyorum sanki şey yapılamış gibi. Böyle de bir özelliği var saatimizin istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz gene tekrardan masamıza geçelim. Kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Ardından kapanış yapalım. Hadi o zaman masaya. Evet arkadaşlar saatimizin incelemesini yaptık. Saati bana soracak olursanız saat bence fiyat performans olarak alınır. Ben size aşağıda açıklamalar kısmında en ucuz bulduğum sitelerin linklerini bırakacağım. Büyük ihtimalle hepsi burada orada Amazon. 2-3 tane koyarım tüm siteleri koyarım ama en ucuz bulabildiğim siteleri aşağıdaki linke koyacağım. Siz de o linke tıklayarak gidip bu ürünü satın alabilirsiniz. Bana sonra görseniz satın alınabilir. Fakat hani ekran çözünürlüğü benim pek hoşuma gitmedi. Onun haricinde saat bence 10 numara. Yakında da Mi 6'yı satın almayı düşünüyorum. Mi Band 6. Mi Band 6'yı da satın alırsam onun da videosu yakında kanala gelmiş olur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.